Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü akşamki yayınımıza hoş geldiniz. EYT'liler, 4 derliler, yaşa takılanlar, emekliler ve öğretmenler. Emekli akşam topluluk, Milli Eğitim çalışanları. Özellikle 4 değerilerle ilgili bir hareketlenme var. Bu konudan da canlı yayında bahsedeceğim. Şu anda e, bedelli de tüm YouTube'daki bu konuyu işleyen tüm kardeşlerimizin gündeme aldığı bir konu. Büyük bir çığ gibi büyüyor. EYT için çözümde müthiş plan şu anda iyice istediğimiz ölçütte ilerliyor. Dört değeri işçilerin de arkadaşlar ne güzel, ne güzel ki... Güzel haberler aldık. İnşallah bu güzel haberlerde neyle taşlanır? Zamla taşlanır. Bu güzel habere de canlı yayında değineceğim. Milli eğitimle alakalı bazı yazılar aldım. E, Milli eğitim müdüründe bazı çalışan arkadaşlarımız e, bahsettiler. Milli eğitimdeki bu geçici ifadenin kaldırılması e, konusunu arkadaşlar. 4 değerin zamları konusunda da güzel haberlerim var. Onu da arkadaşlar birazdan açıklayacağım. Lütfen beğeni tuşuna, like tuşuna basmayı unutmayın değerli arkadaşlarım. Sorularınızda hızlı bir şekilde bugün cevaplamaya çalışacağım. Tamam mı arkadaşlar? Hızlı bir şekilde güzel bir yayın yapalım. Emekliliğe yakışan toplulukla ilgili bedelli EYT planın bir çığ gibi büyüdü. Bunu bilginize sunuyorum. İkinci olarak da arkadaşlar dört değerle ilgili zam haberi, zam Haberi gibi duyduğumuz bir haberi size paylaşacağız. Bunun yanında Milli eğitimle ilgili soru havadisleri paylaşacağız. Daha da ne varsa bütün sorularınızı paylaşacağız arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. EYT'den başlamak istiyorum. Emekliliğe yakışan toplulukta değerli arkadaşlar. Şu anda bedelli EYT'yi tüm bedelli EYT'yi EYT yayın yapan basın EYT ile ilgili şu anda duyarlı olduğunu söyleye kesimler her gün bu konuyu artık işlediler ve yukarıya iletiyorlar. Ulaştığımız milletvekili danışmanları vasıtasıyla bedelli EYT gibi EYT'liye yük getirmeyen aynı Ziraat Bankası'nın devreye sokulduğu bir düzeni şu anda yeni açtım, YouTube'da baktım, gene aynı bedelli EYT'yi bizden atıp yapmışlar, bu konuyu haber eden kuruluşlar. Hepsine helal olsun. Çözüm noktasında ne katkın varsa kullanabilirler. Benden yana bir sıkıntı yok. Ama emekliliğe yakışan topluluğa sürprizler geliyor. Muhtemelen emekliliğe yakışan toplulukla alakalı Ziraat Bankası veya Halk Bankası'nın devreye gireceği girdirileceğini düşünmekteyiz. Bu konuda artık hükümet son koz olarak EYT'yi tutuyor. 4D'li işçilere de gelince EYT ile ilgili bir kısım açıklamamı daha yapacağım ayrılmayın. Çünkü sizlerden isteğim var arkadaşlar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Videoma beğeni ve like tuşu basarsanız arkadaşlar diğer arkadaşlara da ulaşır. Ee, 4D'li işçilerde bu iş için bir komisyonun oluşturulduğu ve Çalışma Bakanlığı'ndan ve maliyeden bir teknik heyetin 4 d zam nasıl yaparız, ne şekilde yaparız, maliyenin imkanlarıyla ne yaparız şeklinde bir toplantı haline geldiklerini ve bunun için bir komisyon kurulduğunu size bildiriyorum. Evet sevgili arkadaşlar böyle bir komisyonun kurulması 4D'deki zammın uygulanmasının veya çıkmasının an meselesi olduğunu gösteriyor. Biz ne dedik? T Yazın dedik seyyanen zam veya dedik enflasyon farkı zammı almalılar. 6 aydır dedik. Ama şu yaptığımız yayınlar aramamız, sormamız ve seçim öncesi olduğunu hatırlatmamız e, 4D'li işçilerin %20 zam alması konusundaki ısrarımız sonucu maliyeden ve Sosyal Güvenlik bakanlığı yetkilileri toplandı. Ne diyorlar? Diyorlar ki şu kadar zam alacağız ama seçim de olduğu için Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda yüzde gibi bir sürprizle tüm dört değerleri kazanacağını düşünmekteyim. Yani şimdiye kadar olan ananeler ve yapılan gelişmeler bu konuda bizlere büyük bir umut vermektedir değerli arkadaşlar. Sorulara da gelmeden önce Milli Eğitimle ilgili açıklayayım. Sonra EYT'ye tekrar geçeceğim ve 4D'ye tekrar geçeceğim. Sizlerden belli konuda isteklerim olacak. Ne yapmanız konusunda? Arkadaşlar, bazı arkadaşlar anlamıyor benim dediğim EYT yasası. Ben sınırsız bir gelir. Emeklilikte sınırlı bir maaş yoktur. Tamam sınırsız yaşam da yoktur ama düşünürseniz memleketimizde ortalama yaşam ömrü her şeyi Allah bilir ama 80 ortalamasına yaklaşmıştır. 80 ortalamasına yaklaştığında 52 yaşında emekli olan bir EYT'nin yani 50 yaşında pardon 50 yaşında olan 49, 48, 47 yaşında olan bir EYT'nin düşünebiliyor musunuz ne kadar avantajlı olduğunu? Neredeyse 30 seneye yakın bir gelir düzeyine kavuşacak. 30 ile 12'yi çarptığımızda ne yapar arkadaşlar? 300, 400'e yakın, 400 aya yakın bir gelire kavuşacak. Dört bin liraya tekabül etmekte. Biz burada bedelli EYT'yi de gene devletin küçük miktarlarla geri iadesini istemekteyiz. Planım EYT için aslında tam bir çözüm. Bütün sitelerin sahiplenmesi de bundan. Bana hak veriyor musunuz EYT'liler? Bütün sitelerde bedeli lafı çıktı mı? Çözüm için bahaneyi ortadan kaldırdık mı? Milli Eğitim'de de prosedür, prosedür yazıları geliyor. Ne geliyor bazı yerlere gelmiş işte Temmuz Ağustos'ta askıya alınması şöyledir böyledir. Arkadaşlar geçen sene işten çıkarıldıktan sonra döndürdük arkadaşlar. Gittiler işlerinden çıkarıldılar. Milli Eğitim'de geçici işçi ya öyle bir yoğun o hafta görüşme oldu ki ve seçim ne kadar şanssız? Bakın ikinci seçim gene denk geldi. Ve seçim hatırlatılınca iki gün bir gün ne oldu çıkarılanlar tekrar çağrıldı. Konjöktörü kullanmak budur. Benim amacım da budur. Konjöktörü çözümle beraber birleştirdiğinde sonuç çıkar arkadaşlar. Bu bir denklem meselesidir. Ben burada şimdilik sorularını bir bir yazdınız mı arkadaşlar? Beğeni tuşuna bastınız mı? Hepinizden like, beğeni tuşuna basmanızı ve sorularınızı yazmanızı istiyorum. Gün çözüm günüdür. EYT için büyük bir çığ gibi şu anda herkes bunu konuşuyor. Dışarı çıktığımızda, belli konularda lokallere ve benzer yerlere gittiğimizde EYT konusu konuşuluyor. Dört değeri işçilerin zambı konuşuluyor arkadaşlar. Ben bu konuda emekli yakışan topluluğun artık bu mücadelede sona geldiğini ve ne olursa olsun sonuç istediğini, somut adım beklediğini ve resmiyet beklediğini ilan ediyorum. Söz değil icraat zamanı. Biz ne yaptık? Ekonomik bahaneyi ortadan kaldırdık. Ve bütün sitelerin, neredeyse bütün sitelerin, Bedelli EYT'yi EYT sahiplenmesi beni gururlandırdı. Neden mi gururlandırdı? Büyük bir kamuoyu oluşturmak üzereyim. Şunu size söylemek istiyorum arkadaşlar. Yakında birçok arkadaşlar da sosyal medyada paylaşacağım. İnşallah benim hedefim şu dört değerli işçilerimiz 50.000 bin, 40 bin kişiyle canlı yayın yapmak. Düşünsenize Türkiye'yi, Türkiye'deki gündemi sarsarsınız. Türkiye'deki kamuoyunda büyük bir etki oluştururuz. Yani Ankara'da yaptığımız bir e, bir mitingden daha etkili bir miting oluşabilir. Niye? Burada birebir soruları duyabiliyoruz. Mitingde bir kişi konuşuyor, diğerlerini duyamıyor, büyük bir uğultu oluyor. Ama burada çalışan arkadaşlarımızın çeşitli çeşitli haykırışlarını izliyoruz. Aslanlar gibi prim günlerini yazıyorlar ve doğum tarihlerini yazıyorlar. Bunun yanında e, prim günleri, doğum tarihleri ve askerlik süreleri ve benzeri etkenlerini yazıyorlar. Evet arkadaşlar, yaş konusunda arkadaşlar şöyle bir şey var. Benim kafamdan geçen rakamı söylersem diğeri kızacak. O yüzden bu işi komisyona bırakılmasını istiyorum. Kabulü halinde komisyonun çalışmasını söyleyeyim size. İnanın bir hafta sürer. Evet sevgili arkadaşlar, be belediyelerle ilgili de bir haberim var. Onu da söyleyeyim size. Belediyelerle ilgili de bir haberim var. Belediyedeki durum şu. Arkadaşlar beğeni tuşuna bastık mı? Çok kişiye ulaşsın, amacım o. Bir attığınız like on kişiye yirmi kişiye daha ulaşmasını sağlıyor. Nasıl bir sistem anlamadım. Evet değerli arkadaşlar belediyedeki arkadaşlar burada mısınız? Sizlere şunu söylüyorum. Bugün haberlerde de geçti. Hangi kanalda bilmiyorum. Belediye işçilerinin durumuyla alakalı bir haber geçti. Belediye işçileri çok huzursuz olduğu ve şirketlerle anlaşamadıkları, şirketlerle ayrılmak istedikleriyle alakalı. Hangi kanalda olduğunu şu anda anımsayamadım. Ama gerçekten yayınlarımızdan mı dedim şaşırdım. Gerçekten de hoşuma gidiyor. Böyle durumlar kamuoyunda duyunca hoşuma gidiyor. Birçok etkilediğimiz katmanlar var. Ben bunu anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Çok etki sağladığını biliyorum. Milletvekili danışmanlarımızdan şu anda izleyenlere de selam ediyorum. Lütfen izletebildiğiniz kadar vekile şu canlı yayınları izletin. Mecliste misiniz, lobide misiniz, yemekte misiniz, davette misiniz izletin. Şu vatandaşın kök sesi bunlar. Vatandaşın ana meselesi bunlar. Burada eğilip bükülmeden, sağa sola çekmeden, siyasete katmadan çözüm istiyoruz. Birçok alanda nasıl teşvikler varsa biz de uyumla çözüm istiyoruz. Demokratik kanallar çerçevesi içerisinde çözüm istiyoruz. EYT ile alakalı beni gururlandıran gelişme oldu. Her yerde bedelli EYT konuşuluyor. Lütfen internete bir bakın. Bu da benim hoşuma gidiyor. Niye? Ben niye? THP kadro istiyoruz demiş. Topluma, toplum yararına proje var arkadaşlar. Bu konuyla e, alakalı Milli Eğitim'de çok yoğun çalışan kardeşlerimiz var. Birçok yerde var. Toplum yararına projeyle alakalı da geniş bir yayın yapma düşüncesi neymiş? Neden öyle? Sizler belli bir çıkış alıyorsunuz ama geçim şeyiniz çok zor şartlarda. Belli zor şartlarda özellikle kadın sığınma evlerinden bile arkadaşlar. Milli Eğitim'de çalışmaya giden kardeşlerimiz var. Ve onlar düşünün anne yok, baba yok, koca dayağından az çekmemiş. Yani onu koruması gereken, onu kollaması gereken... Dünyadaki her şeyden savunması gereken eşi en kötü şeyi yapıyor, onu dövüyor, onu horluyor, bedenen ve ruheni incitiyor. Hayatta hiçbir kadını bu kadar bu şekilde üzen, hiçbir canlı, hiçbir insan hayat boyu mutlu olamaz. Onun erkeklik vasfı da zaten orada yitirilmiş olur. Biz erkeklerin görevi ne olursa olsun, biz dik, biz güçlü, biz bakar durduğumuzda, gerçekten en anlayışsız bayan bile olsa, bir uymaz, iki uymaz, üçünde erkeğine saygı duyar ve onun bu isteğine karşı onbesiyle karşılık verir. Bu yüzden sevgili arkadaşlar konuya gelecek olursam şunu söylemek istiyorum. Belediyelerle alakalı da şu anda çalışma var. Çalışma olgunlaştırılıyor. Şirketler huzursuz olmasın diye şirketlere bildirilmiyor. Belediye ile alakalı bu huzursuzlukla alakalı belediye şirketine geçilmesiyle alakalı kriz büyük. Krizden kastım şu, arkadaşlar bu kumaş tutmuyor. Şirket misin, kadrolu musun? Sözleşmeli misin, işçi misin? Birçok provokatik, marjinal sloganlarla çok kızdım, bugün haberde gördüm. Yok işte belediyedekiler toplu sözleşmeli dediğince faşizm, faşizm. Arkadaşlar böyle şeylere gerek yok. Böyle şeylere asla gerek yok. Biz hakkımızı arayacak ve hükümetten bunu isteyecek erdeme sahibiz. Ve bunu söke söke almak kararına da sahibiz. Ne tatlı, tatlı dil her yerde geçerlidir arkadaşlar. Yani bu konuda şimdiye kadar ne güzel şey de Bakın, bakınız şu anda Ziraat Bankası'nın sağladığı krediye bakınız. Bana EYT kredisi deyince parayı nereden bulacak diyenleri bekliyorum. Yanıma bekliyorum. Siz aktarılan paradan haberdar mısınız? Sevgili arkadaşlar, bütün arkadaşlara sesleniyorum. Sürekli işçi kardeşlerim lütfen sorularınızı yazın. Soruları şu anda okumaya başlıyorum arkadaşlar. Genel konuşma bitmiştir. Hızlı bir şekilde ama soruları yanıtlayacağım. Haberiniz olsun. Hava hanım 12 ay inşallah kardeşim. Cemalettin Milli Eğitim kesin aynen Milli Eğitim Milli Eğitim 12 ay. Yani ibre o. Sayın Peker EYT demiş. Teşekkürler. Her gün takipteyim. Emel hanım çok teşekkür ederim. Sayın Alpsal e, Alp e, Sağlık çalışanlarının askeri ücretin fazlasını alanlar için bir gelişme var mı? Dünden beri kaç kez 50 kez ya, yazdım cevap alamadım ya bir yoğunluk var kardeşim kusura bakma birkaç yere görüştük işte işlerimiz mesaiimiz var onlardan dolayı yapamadık ama inşallah arkadaşlar sağ olsunlar yemekteyiz programı çevirdiler buradakiler ee, inşallah bu kez bir e, e, oradan yani şunu söyleyeceğim arkadaşlar ne olursa olsun görüşlerinizin hepsi asil hepsi de değerli hiç öyle bir şey düşünmeyin İnşallah bu kez bir cevap alabilirim. İnşallah Sayın Alpsakal, e, sağlıkta çalışanların askeri ücret. Şöyle, eski sistem kalktı. Eğer memurlarla ilgili diyorsanız onunla ilgili ama e, sağlıkta çalışanlarla alakalı zam yüzde dört. Sürekli işçi ise Sayın Alpsakal. Ama şu anki komisyon kuruldu, zam haberini kulağımıza açtık seçimden dolayı bekliyoruz. Ya yani komisyon kuruldu, bilginiz olsun. Sizin zam isteğiniz şu anda komisyon kurdukturdu. Sayın Kaçan, EYT ile ilgili hükümet kanalında ne zaman habere gelecek? Şöyle, etkiye tepki diye bir şey var Sayın Kaçan. Biz etkiyi çok güzel yapıyoruz şu an tepki gelecek mutlaka bakın gelecek seçim var çünkü çok olgunlaştı fikirlerimi neredeyse yüzde 85 yüzde 90'a yakın bütün medya muhabirleri kanaldaki YouTubular sahiplenmeye başladı helal hoş olsun arkadaşlar istedikleri kadar yararlanabilirler yayımdan istedikleri kadar fikirlerinden yaralanabilirler ne olursa olsun beni almasalar bile önemli değil sizin çözünüz önemli. E, Sayın Şentürk, akşamlar, çok teşekkürler. Be, e, Sayın Bektaş, Milli Eğitim Şehir yer Değiştirme oluyor mu demiş. Şu anlık arkadaşlar Milli Eğitim'de Şehir yer Değiştirme belli bir ilçeden farklı bir ilçeye olmayabilir. Ama kendi il sizi belli yerlere verebilirler. kadroya geçen 4 değerler, emplasyon karşısında ezmemek istiyoruz. Onunla ilgili yayında belirttim Gökhan Bey. inanın müjde için iple çekiyoruz. 4D ile ilgili %20 olduğunda birçok e, kardeşimizin mutlu olacağını şimdiden biliyorum. İnanıyorum arkadaşlar. şimdi diğer soruya geliyorum. Sayın Şentürk, milli eğitimde çalışan geçici işçilerin çalışma süreleri ne zaman hikaye olacak? Onu söyledim. Sayın Çağdaş, belediye şirketleri kadro var mı? 4D var kardeşim, 4D. T diye da inşallah. Yani belediyeler en güzel kek dönemine geldi. Çünkü seçim dönemi tam belediye, belediye. Enflasyon farkı. Onunla ilgili Sayın Şentürk komisyonu söyledim. Sayın Bektaş, mesai ücretleri. Arkadaşlar şu çalışma var. Onun için de bu komisyonda o da görüşülebilir. Çünkü direkt maaşı etkiliyor. Sıkı durun. Nüfus müdürlüğü, tabu kadastro, belli yerlerden mesai tutan kardeşlerimiz. Sizler için de mesainin esnetilmesi gündemde. Mesai ücretinin e, birçok konuda e, izinle e, takas yapılan yerlerde bu kaldırılacak. Artık mesai ücrete tabi olacak. Hafta sonundaki farklar verilecek. Dili günlerdeki bayramdaki mesai farkları mutlaka verilecek. merhaba demiş proaktorumu merhabalar. E, Cem Öztürk, memur EYT'li memur ikramiyesini alacak mı? Arkadaşlar şöyle bir durum var. Şimdi bunun için bir görüş tekrar almamız gerekiyor. Bunun için görüşü almamız için arkadaşlar, yaş ve benzeri etmenler de önemli. Şimdi bir apayki konuştuğumuzda bundan fayda görmeyiz. Yaş, prim, ne kadardır özelde ne kadar çalıştı, memura geçtikten sonra ne kadar çalıştı, bunlar çok önemli Kerem Bey. Tamam mı? Saygılar kardeşim. Duyuyorum, sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Çıkması olan, e, olan bedel EYT için mevcut emekli statüsü kazanması konusu. Koşulsuz şahsız bütün emekli hakikaten faydalanması, bedel EYT'nin yapılmaksızın emekli tanınması. Sonuna kadar yanındayım bu görüşün EYT platformu. İsmail Hakkateş, başka bedeli EYT, tüm EYT'leri kapsıyor mu? Yoksa kısmi mi? Şöyle bir durum var İsmail Bey. Kısmi de deneyebilirler. Ama biz tamamını isteyeceğiz. Kısmi olduğu zaman bu EYT'nin bölünmesi anlamı taşır kabul etmeyiz. Kısmiyi asla kabul etmeyeceğiz. Bedelli yaş kaç? Onunla ilgili teferruat veremeyeceğim arkadaşlar. Ne desem muhafı ki eğer bu, bu durumla ilgili bedelliden sonra çok hızlı düğmeye basarsalar çok yakın zamanda yaşı 46 diyeceğim 45 kızacak. 48 diyeceğim 47 kızacak. O yüzden ben bir şey diyemem arkadaşlar. Mutlaka bunu süreçli açıklamalara bizim bastırıp daha çok işe alması isteyeceğiz. 12 ay olacak inşallah Sayın Sarı. Sayın Öztürk 36 yaş, 1000 iş günü hocam. 10.000 on bin iş günü. Yaştan sıkıntı var. Bayram ikramiyesi ve diğer haklar. aman ha EYT yok derseniz ikinci sınıf emekli duruma düşmeyelim. Hayır hayır hayır geçiş dönemi ikinci sınıflık yok. Sadece biz ekonomik e, seti ekonomik bahane setini yıkıyoruz sayın platform. Evet sayın Ateş bedeli EYT'de yaş koşulu ve maaş keresi gibi saçmalıklar olacak mı? Arkadaşlar like tuşuna basıyoruz değil mi? Beğeni tuşuna basın lütfen arkadaşlar. Bir bakayım beğeni tuşuna kadar arkadaşımız basmış. Aklınıza gelen soru sonra Tonga'ya gelmeyelim. Tabii ki daha avantajlı durumlar var diyor ET platformu. Onu da deneyin diyor. Yani pazarlık payını geniş bırak geniş bırakın diyor. Yani pazarlık payını vermeyin. Haklarımız daha geniş olsun diyor. Haklı tabii ki. Yaş bazı kesinti maaş siz e, anlayamadım Sayın Öztürk. Başkanım bu cuma günü sevinelim. Valla çok istiyorum. Önümüzdeki cumaya kadar bir haber bir kıpırdama olacaktır. ET ile alakalı güçlü bir açıklama bekliyoruz. Bütün kamuoyunu hareketlendirdim. Lütfen yayınımı tüm EYT'ler arkadaşlarıyla paylaşsın. Şu bedelli EYT her yerde konuşulsun lütfen. Ben size maliyetsiz olduğunu zaten anlattım arkadaşlar. EYT iyi akşamlar. Çok teşekkürler Sayın Yıldız. Sayın Öztürk EYT bir onulu yürüyüştür. Sonuna kadar katılıyorum. Dik konuşuyorum bakın. Sesimiz gür, alnımız ak arkadaşlar. Hep beraber EYT. Teşekkürler Yıldız. başkanın bin lira olan ne yapacak bedelli de. Şöyle arkadaşım. İntibak peşine gelecek Allah'ın izniyle. İntibak da bunun yanında EYT dağılmayacak. Bu sefer intibak için birleşecek. Ama bin lira olan şeyde arkadaşlar bin yüz lira, bin iki yüz lira, üç yüz lira keser diyelim. Hiç gelir almamadan iyidir. Belli bir sıra sonra tam maaşına kavuşuyorsun. İntibakta gelince mükemmel olacak. Evet Sayın Öztürk. Aynen çok teşekkürler Sayın Öztürk. Unutturmayacağız, unutulmayacağız değerli arkadaşlar. Selam demiş Efe, teşekkürler. Sayın Doğan hoş bulduk demiş, çok sağ olun. Sayın Öztürk Selam demiş, sağ olun. Sayın Işık, 4D'de zam yok. Hayır Işık, siz videoyu dinlemediniz galiba. 4D'de zam var. Arkadaşlar, 4D'de zam var. İnşallah var. Burada moral bozma yok. 4D ile alakalı arkadaşlar, anlamadı, anlatamadım şu. Bakanlıktaki üst yetkiliyle geçen hafta de dedi ki, 2020'ye kadar dedi. Biz onu e, aşağı alanlara hüküm gereği çıkaramayı düşünüyoruz, maliye yazdık. Biz de bastırdık ve büyük STK' ve konfederasyonlardan da bu konuda daha yaşlı 40-50 yıllık konfederasyonlar var. Yetkili konfederasyonda ne yaptı arkadaşlar? Gitti. Çok ibedi yazılısını yazdı ve bu işin üstünde olduklarını söyledi. Ve Beştepe'den Maliye Bakanlığından onunla ilgili de zaten yayınımı yaptım. Ben güzel bir müjde bekliyorum. Çünkü Ocak ayındayız sabırsız arkadaşlarımız. Sonuna kadar haklılar. Belediyenin durumuyla alakalı videonun başında çok güzel açıklama yaptım Sam Özerdal senden isteğim kardeşim lütfen bir bakar mısın lütfen bir bak bir de like tuşuna basın beğeni tuşuna basın arkadaşlar videomuzda lütfen beğeni tuşuna basın hepinizden bekliyorum sevgili kardeşlerim beğeni tuşuna basarsanız videomuz daha çok arkadaşımıza ulaşacak ve haklarıyla alakalı arkadaşlarımız çok daha geniş çerçevede haklarıyla e, mücadele edecek haklarını savunmak için çırpınacak evet sevgili arkadaşlar şu anda hepinizi bekliyorum yayınıma. Hepinizi bekliyorum yayınıma. Değerli arkadaşlarım lütfen. Lütfen hepinizi yayınıma bekliyorum. Arkadaşlar bakalım beğeni kaç tane atılmış unutulmasın arkadaşlar lütfen. Lütfen. Arkadaşlar beğeniyi daha da çoğaltalım lütfen. Beğeniyi daha da çoğaltalım arkadaşlar. 245'te şu anda like atın arkadaşlarım. Sesim iyi geliyor mu arkadaşlar? EYT kredisiyle alakalı ayrıntıları zaten bankacı arkadaşımla bir gün ortak yayın yapmak istiyorum. Bir bankacı arkadaşımla EYT ile alakalı e, kullanılabilecek olan bu kredinin ne gibi bir? 29.10, e, 31.10, 2020 evet Sayın Cook. Hızlı bir şekilde sorulara bakıyorum. Yoksa arkadaşlarımız tabii ki şey yapacaklar ama ben de like tuşunu patlatmanızı istiyorum arkadaşlar. Lütfen zamla alakalı şurada attığınız her like size zam olarak dönecektir. Şurada attığınız her like size EYT'nin gücü olarak dönecektir. Evet, like'ların gücü adına diyoruz. <gülüyor> Bu oy meselesi, moy meselesi, her şey zaten bir cazibiyet meselesi. Aynen öyle. Arkadaşlar bakıyorum. Tehidiyeler ne olacak? Bu ay yatacak arkadaşlar. Biraz gündem çok yoğun. Aşırı yoğun. Yoksa şimdiye kalmazdı. EYT ile ilgili gününle ilgili kararlamayı bekliyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım. BDL EYT 1999 öncesi. Evet. AKP o yok demiş. E, siyasi konularda ben şey yapmıyorum arkadaşlar. O konularda girmiyorum. Arkadaşlar like tuşuna basalım lütfen. Zamla alakalı da arkadaşlar %20. Onu açıklayacak olursam. E, mesela 2200 lira alıyor o kişi. Yüzde ne yapar arkadaşlar? 200 yüzde onu 220 ya gerçekten iyi bir rakam. Yani 2200'de yüzde onu 220 440 lira yapıyor arkadaşlar. Yani 2200 lira alan 440 lira aldığında 2600 lira. Yakacak yardımı vesaire onlar da küsuratla alıtı 2500 lira. yok 2600 2700 lira oluyor. İyi para arkadaşlar. Like tuşuna basın arkadaşlar lütfen. Beğeni ve like tuşunu patlatmanızı istiyorum. Evet sevgili arkadaşlar bakıyorum şu anda milli eğitimde çıkış olursa bir yıldır 8, ay, 1 yıl 8 aydır çalışıyoruz. Arkadaşlar Fatma Hanım bakın asla çıkmayacaksınız. İnşallah çıkmayacaksınız. Yani seçim var önümüzde. Geçen haklı çıktım mı? Haklı çıktım değil mi? 12 ay oldu. Kimse demedi ya şu 60, 80 milyonluk ülkede bir kişi demedi milli eğitim 12 ay çalışacak diye. Ben dediğimde hepsi bana kızdı birçoğu kızdı. Ey fahişlandı nereden çıkıyor dedi popülist konuşuyorsun dedi. Yok arkadaşım başardık. Başardık. Burada Milli Eğitimciler burada. 12 ay yaptırdık mı? Olmayan şeyi oldurduk mu? Allah'ın izniyle oldu mu? Biz çalıştık, Allah'tan nasip etti. Arkadaşlar like tuşuna, beğeni tuşuna lütfen basınız. Arkadaşlarımıza, daha çok arkadaşımıza ulaşması açısından arkadaşlar. İş tanımı istiyoruz demiş. Sonuna kadar katılıyorum. Sayın Kuk. Evet. Arkadaşlar beğeni ve like tuşuna hemen videonun altında okey tuşu vardır. Bilmeyenler için söylüyorum. Videonun altında okey tuşuna bir basıyorsunuz arkadaşlar. İcralılara şöyle Ziraat Bankası'nın arkadaşlar burada onu da açıklayayım. Ee, Ziraat Bankası mesela e, bu yapılandırmada bir ödeyemediğini diğer bankadan beyan istiyor. Diğer bankadan... E, Diğer bankadan diyor ki kredi mi kartı vermeyeceğine dair garanti istiyor. O kişiye o banka vermeyecekmiş. Yapılandırılan banka. Ee, Ziraata onu götürecekmiş. Bir de mesela 3 bin lira yapılandıracaksınız. 20 bin lira olursa vermiyor. 18-15'i de vermiyor. Mesela 3 katına verebiliyor. 3 bin lira yapılandıracaksanız bilginiz olsun 9 bin liraya kadar olan şeyde size nazlanmıyor. 2 bin lira yapılandıracaksınız. 6 bin liraya kadar veriyor. Ama şu husus var. Eğer takibiniz icrada yani icra takibi olarak icradaki sayı dosyada size bildirim geldiyse takip başlamışsa burada kesinlikle verilmiyor. O zaman yetkililere sesleniyorum. Arkadaşlar bir tekmede siz mi vuruyorsunuz? Sayın yetkililer bir tekmede siz mi vuruyorsunuz şu insanlara? Adam ödeyememiş. 3 liranın üstüne 1000 lira 1 lira daha bir icra takibi gelmiş 4 lira olmuş. Bir ne masraf avukat koymuş 5-6 lira olmuş. Üç liralık şey altı lir olmuş. Siz buna kredi sağlayın da kapatsın bu adam ya. Neymiş biraz daha durum iyi olana ben kredi açtım. Böyle bir şey olmaz. Cazibiyet sun. Peşin ödersen kapanacak da veya bir şey de. Ama ziraat bankası herkesin bankası. Düşerin de bankası. Lütfen arkadaşım. Lütfen yetkililer. Hepinize sesleniyorum. Düşenin de bankası o. Futbol kulüplerinin bankası değil. Trilyon dolarlarla oynuyorlar. Lütfen ya. devleti bankasını bulaştırma şu sosyete şeylerine. İşçi ve emekli lehine konuşuyoruz. ücretli lehine konuşuyoruz. Evet arkadaşlar. Siyasi konuda şey yapmıyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız birçok kongren sorununu çözdü. EYT ile ilgili müjdeyi var ya duyacaksınız. Duyacaksınız. 4D ile ilgili müjdeleri duyacaksınız. O zammı duyacaksınız. %20'lik zammı aldığında 4D'lerini ben büyük bir sevinç içinde göreceklerini bekliyorum. Hele belediyeler. Bütün belediyelerden arkadaşlarımızdan dua bekliyorum. Şu çalışmalarımızda destek bekliyorum. Sizler de olacaksınız. Direkt 4D olacaksınız. Sevgili arkadaşlar, beğeni tuşunu like'ı patlatır mısınız? Şu beğeni tuşunu atın lütfen. Lütfen arkadaşlar. Arkadaşlarınıza haber verin. Canlı yayına katılsınlar. Evet sevgili arkadaşlar, sorularınızı alıyorum. Zamla ilgili, zam farklarıyla alakalı. Ha her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. yirmilik enflasyon farkını tüm konfederasyonlar istedi sayın Erbil. Aynen sayın Çetiner. Çetiner de çok bilinçli bir EYT'li. Çok sağ olsun yani, sonuna kadar EYT'li adam. Sayın Güler. iş kodum temizlik ama mesleki olarak çalışıyorum. Herhangi bir pozisyon alma şansım var mı? Şöyle sayın Güler, Yakın zamanda dört değerlerin hepsini şu an ekrana bekliyorum. Yakın zamanda eğitim durumunuz şu anda nasıl biliyor musunuz? Diğer dinleyenler de duysun. Sürekli taşeron işçiler geçti yani ya sürekli işçiye. Bunlar şu anda e, öğrenim olarak ayrılmadılar. Ve branş olarak ayrı bir görevlendirme yapılmadı. Bu arkadaşlarımıza bu yönde bir geliştirme, gelişme olmadı. Kadem kıdem olayı da olmadı. Yani bir senede girmiş kızcağız, 20 senedir kız, başka bir kızcağız çalışıyor. Şimdi geldi onların ikisi diyelim eğer başka yerlerde diyelim nerdeyse aynı maaş alıyorlar. Bu gibi özlük haklar ayrışmalar zamana yayıldı. Bu da özlük haklarında mutlaka uygulanacak. Çünkü her yerde her branşın ve her mesleki grubun ayrı bir ödemesi var. Yani demek istediğim odur ki dört değeriler, eğer üniversite mezunlarıysalar belki yeni gelecek yasalarla birlikte daha fazla maaş alacaklar. Ortaokul mezunu daha az alacak ama üniversite mezunu daha çok alacak Böyle maaş artışları da olacak Özlüke bağlı bunu asla unutmayın arkadaşlar Kapsu alacak Yeter ki e, sebat edin sabredin hakkınızı almak için de mücadele edin pes etme yok 4 zam yok hoca demiş Hayır Sayın uyanık komisyonun toplandığından haberim var Komisyonun toplandığından haberim var İstiyorum ki komisyondan cızmız olmasın, komisyondan zam çıksın. Bakın burada ben gazel okumuyorum. Bir bilgi var, size anlatıyorum. EYT ile alakalı da zaten bir ipin ucu kaçtı mı artık şeye doğru gidecek. EYT'de bu çözüme doğru gidecek ve Türkiye'nin en büyük reformlarından biri olacak. Askeri e, kesinti yüzde demiş. Onlara şu anda giremeyeceğim. Çok geniş bir konu. Kütahya Milli Eğitim mesai ücreti alamıyoruz. Sayın uslu öyle demiş. Birçok yerde verilmiyor, izin mi veriyorlar Sayın Uslu? Onu da bir söyler misiniz? Arkadaşlar lütfen bütün sorunlarınızı yazın. Bakın hepsini yazın iletmeye çalışıyoruz. Ve burada cevaplıyoruz. Burada 4D'ye zam verdik arkadaşlar. Bakın Türkiye'ye sesleniyorum. Komisyon kuruldu. Hiç bütün umutlarını kaybeden arkadaşlarımız şu anda umutsuz değiller. 4D sürekli işçi zam var. EYT için şu anda şaşkına döndüm. Tüm sosyal medyada bedelli EYT konuşulmaya başlandı. Bedeli EYT fikrini iyi ki attım. Ekonomik bahane iyi ki kurtardım. Sosyal ve çalışma ve sosyal bakanlığındaki yetkilinin bedeli EYT'yi duyunca o kadar çok ilgilendiğini bir bilseniz. Yani şu anda siyasilerin de bu konuda danışman arkadaşlarımız milletvekili danışman arkadaşlarımızın da mutlaka vekillerimize bunu ulaştırdığını ve birçok vekilin de bizi dinlediğini geçen yayında da ilettim. Bunlar tabii ki yayılıyor. Mecliste de yayılıyor. Askeri için ne dedik? Askeri ücrete 2023 olsun dedik. Seçime girecekseniz bunu ne yapın dedik. Amaç ne? İşçi fazla alsın. Ne oldu? 2023'ü duyunca mecliste danışmanlar duyduğu şu duydu. eski yayınlarıma bakın. Sesli yayınlarıma bakın. Askeri ücret açıklanmadan bir haftadır yaptığım yayın 2023. Bunu yaparsanız 150 ile muhabbetini kaldırırsanız dedim seçim ekonomisine de geçildiğini bildiğim için o pastadan o dilimi istedik. Askeri ücretlere. Ne oldu arkadaşlar? 2023'ü önce e, kabul ettiler. Tamam mı? Bunu iyi dinleyin. 2023 önerim kabul edildi. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? Çok siyasi kaçacak. Çok işte siyaseten böyle arttırıldı. İşçi düşünülmeden siyasi davranıldı diye bir algı oluşur diye 2023'ü 2020 yaptılar. Yani bu kadar basit. Yayınlarıma bakın. Evet arkadaşlar EYT konusuna o kadar kafayı taktık ve o kadar derin işliyoruz ki ben şu anda EYT konusunda kamuoyunu büyük bir şekilde bir tek diyorsunuz Ankara'da. Ya şurada bir hafta 10 gün sonra 50 kişi canlı yayın yaptığımızda ve 50 kişiyle seslendiğimizde sorularınızı burada görüşlerinizi dile getirdiğimizde ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Yani buradaki amacımız mecliste bu işin hızlı bir şekilde görüşmesini sağlamak. Evet sayın siz fazla mesai ne kadar? Burada fazla mesai ile alakalı bir kota konulduğunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? E, kota kondu. Yani eski mesai ücretten alamayıp ücreti 500-600 TL düşen nüfus müdüründe çalışan arkadaşlarımız var. Bunlar da esnemeye gidilecek. Volkan Çetin 4D üniversite mezunları memurla geçiş yapabilecek mi? Sayın Çetin 4D üniversite mezunları memurluğa şöyle memurluğa geçiş aynı 4B dönemini hatırlayın. 4B'de hangi düzenleme yapıldıysa 4D'de de bu yapılabilir. Yeter ki iki dudak arasında bu çıksın. Yeter ki bunun için kararlı adımlar atılsın değerli arkadaşlarım. Lütfen beğeni tuşuna basın. 400 yapalım bak 349'da. Videonun hemen altında like tuşu arkadaşlar. Lütfen 400 yapalım bunu. Hadi bekliyorum değerli kardeşlerim. Sayın Altan Unat. Çok güzel bir yayın yaptık ve bu yayın Aynen şu anda video birazdan da yüklenecek. Videodan da izleyebilirsiniz. Sayın Kurban ne demiş? Başkanım 45 saati günde 2 saat izin veriliği ayarlıyor. Tabii ki değil de Neslihan Hanım. Bununla ilgili görüştünüz mü? Sendikanız var mı? Oluşturuldu mu? Daha sendikanız. Bununla ilgili yazı yazsanız, toplanıp arkadaşlarla hep birlikte yazarsanız bir şey olmaz. Neslihan Hanım lütfen eğer yazıda sıkıntı yaşarsanız mailimden lütfen mailimden size bir örnek veririm. Konuyu bana açarsınız. Ben de size bir dilekçe yazarım Sayın Kurban. Çok da iyi olur. Evet arkadaşlar mailimi de yazıyorum. Oradan da bana mail atarsınız. Evet değerli arkadaşlar. Mail atarsınız. Böyle durumlarda yazı yazmanız gerekiyorsa biz de yardımcı oluruz. Yani bir yazıdan ne olacak. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle, sayın kalbin içinden enflasyon farkı işte, yüzde yirmilik, yüzde yirmilik tüm dilimi versin, yüzde dördü kaldırsın. Sonra artık e, memur ne alıyorsa, işçi ne alıyorsa onu alsınlar. EYT ne zaman olaylanacak? E EYT'yle alakalı çok güzel bir sürece girdik. Videonun başında bunu göreceksiniz arkadaşlar. Tabii ki e, sayın Alşan, belediye 50, e, 52 günlük bu tehdiyeyi inşallah alacak. Çünkü çok büyük bir sıkıntı oldu. TDI'nin alamadılar. Birçok şeyde tam dörtte olamadılar. Bu da kurumlarda onları rencide etti. Biz ne yapacağız? Bu kardeşlerimize sahip çıkacağız. Tam Sayın Altun 46. İnşallah o da potada gibi gözüküyor. Kabul edildiğinde yasa. İnşallah Sayın. Evet inşallah. Bedelli. Bedelli EYT'ye hayır diyenlere de saygı duyuyorum. Biz bir süreci başlatıyoruz. EYT düşün 10 sene emekli olmadı. Öyle boş boş. Hiç gelir yok, bir şey yok. Olmaz kardeşim. Kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Bedelli EYT şu an bütün kamuoyunda görüşülüyor. Yakın ana haberleri göreceksiniz. Haberiniz olsun. Gerekse ana haberi de çıkarız bir sabah programına. Buradan büyük ses getirdiğimizde sabah programlarında anlatırız. Ee, ve bunu da ben olumlu anlatırım. Bir muhalif çizgili asla anlatmam. Beni muhalif çizgiyle veya başka bir şeyin çenderesinde göstermeye çalışanlara değersini veririm. Benim amacım sizin sorunuzu çözdürmek ve bu konuda sizi ittirmemek. Tekel el dönmeyin. Bakın tekel el belli bir yerde ne oldu? Muhalif çizgide gibi muhalefet partilerinin vekillerinin cirit attığı bir yere geldi. Ne oldu? Hepsi dörtçeyle oldu. Yani evet arkadaşlar BDL-EYT9'un öncesi SGK'la kapsıyor. Mağdoları kapsıyor? Evet aynen Sayın Riyas. Şafak Boycu Sayın Başkanım 10 günlük yemyerini 5 günü bu ay alacaktık. Akibeti nedir? Nerede bu? Sayın Şafak çıkmadı şimdiye kadar. Çıkacak Sayın Dağ. Like tuşuna basıyoruz mu arkadaşlar? Bak 400 olmaya 9 tane var. Beğeni like tuşu videonun hemen altında. Lütfen arkadaşlarım lütfen. 400 yapalım şunu. Her attığınız like sorunuz için güçlenme like'ıdır. Bilin bunu. Video daha çok işi ulaşıyor. Yüzde yirmi zam üstü, üstünden ne olacak? Şöyle dört değerlere verilecek bu güzel zam seçim ekonomisine girildi ve Merkez Bankası'ndan e, 37 yedi katrilyon muydu? Evet. E, Merkez Bankası'ndan 37 yedi katrilyon çekildi arkadaşlar. Nisan ayındaki ödeme çekildi. Seçim, seçim için çalışılıyor şu an. Kamu Denetçi Kurumu'na başvurdum. Önce MEP'den dedi. Ne yapalım? Yani tabii ki oradaki ne? Kamu Denetçi Kurumu önce bir oradan bilgi edilme yaz derdi. İşte yazdım ya mailimi. Mailimde yazdım. Oradan ulaşabilirsiniz. Başkan Marta emekli oluyor muyuz? İnşallah. Şöyle söz olur. Birkaç ay sonu olur. Resmi gazeteye inanır. O da zaten işimizi görür. Biz resmi gazeteye inanıyoruz. Yeter ki gün versinler. Tamam mı? Sayın Fatma Hanım ne diyor beğendik başkanım da sorumuza cevap vermediniz. Tabii ki veriyorum arkadaşlar lütfen. Hiç şey yapmayın şu, çok hızlı ilerliyor sayfalar. Arkadaşlar like tuşunu 500 yapalım lütfen. Lütfen sevgili kardeşlerim. Evet arkadaşlar. Siyasetle şeyimiz yok arkadaşlar. Bizim amacımız sendikal sendikal çaba. Bedel et rakamlar belli bir, üç ay bir şey yukarı belli bir bilgi vermiş ittifak demiş. Rakamlar belediye, %20'lik durum. İntibak yasası şöyle, EYT yasasından sonra çıkabilir ancak şimdi 700-800 lira intibaka verdiği zaman EYT'li diyecek ki beni niye emekli yapmadın. Anlıyor musun yani? O yüzden intibak beğen EYT'den sonra çıkmasının sağlıklı olduğunu, tabii ki intibak bekleyenlerin de haklı olduğunu, maaşlardan memnun olmayan mem e emekler olduğunu, intibak yasasını dört gözle beklediklerini bilmekteyim. Ama EYT'leri bir maaşsızlıktan kurtaralım. Kenan Hakan Bey, dediğiniz sendika, dediğiniz sendika eğer öyleyse, her dediği oluyorsa, o zaman işçi lehine olan bir şey de şimdiden yenilgiyi kabul ettiyse o sendika, şimdiden yenilgiyi kabul ettiyse, o zaman orada ne iş var? Sendika hiçbir zaman yenilgiyi, hiçbir zaman aleyhine olan bir şeyi, kanunlarda hakkı varsa, peşiyle ben bunu daha yapamam, kabul ettim der mi ya? Sendika demek son saniye kadar çabalayan, hakkınızı arayan, kendine zaman ayırmayıp sizler için çabalayan adam demektir sendika. Sendika demek milli konularda, devletimizin bütünlüğü konusunda adım atanlar demektir sendika. Devletimiz, milletimiz ve milli menfaatlerimiz, kişisel ma maaşlar, haklarınız, bunlar bizim kutsallarımız. Evet sevgili arkadaşlar EYT'lilerin hepsini bekliyorum. Neredesiniz EYT'liler? Bütün Türkiye'deki EYT'lileri bekliyorum. Bütün EYT'lileri bekliyorum. Bütün, bütün, bütün dört değerleri bekliyorum. Neredesiniz? Değerli arkadaşlarım bırakın şu dizileri ileri. Zaten dizileri de izleyemiyorsunuz. Şu an dizileri de nimet yaptılar. Haberiniz olsun sizi ücretli diziye mahkum edecek bu medya. Buldular güzelim izleyicileri. Yakında belki bu sene biraz yokladılar milleti. Gelecek sene bir de aynı Şampiyonlar Ligi gibi bütün dizileri paralı çıkarmasın bunlar. İzlemeyelim ya. Dizi bir birçoğunun halleri görüyorsunuz, yaşam biçimlerini görüyorsunuz yani. Hepsi için söylemiyorum. Birisi çıkıyor, o kadar dizide oynamış, gidiyor, başlarınız kapalı gidin Arabistan'a. Sen ne biçim bir düşüncedesin ya? Böyle dediysen, böyle söylediysen ne biçim düşüncedesin? Sanatçı vatandaşa saygı duyup katkı sunacağı yerde vatandaşa dalaşıyor. Niye? 3-5 kuruş kazandılar ya hemen havaya giriyorlar. <gülüyor> James İspont mu diyorsun Sayın Kuk? Evet arkadaşlar Kuk beni tanıyor. Evet bakalım. Ya şöyle arkadaşlar bakın. Bugün ben afaki konuşmuyorum. Yani ağzıma geldiği gibi konuşmuyorum. Bugün baktım emeklilikle yaşa takılanla alakalı. Bütün herkes öyle bir şey oluşturdu ki. Yani bedel EYT'yi konuşuyorlar. Hoşuma gitti ya. Hepsi manşet yapmış. Ya arkadaşlar sorunuz çözülmeye çok yakın. Ben çok inanan bir insanım bu konuda. Azmettimi yapan bir insanım. Tamam mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar 2019 şöyle şöyle bir durum var. Dört değeriler yayına bekliyorum. E, Konjöktür okudu, iyi okuduğumu söylersiniz. E, galiba bu komisyondan şöyle bir karar çıkabilir. Hepiniz dinleyin. Mevcut hakem heyetinin verdiği yüzde dörtlük zamlarınız iptal edilebilir. Hindistan'dan mı dinliyorsun Oktav Bey? Hangi? Pencap'tan mı? Nerede? <gülüyor> Hindistan'dan bile dinleniyoruz arkadaşlar. Amerika'dan var mı? Almanya'dan var mı? Nerelerden dinliyorsunuz yazın <gülüyor> illeri yazın arkadaşlar hepiniz illeri yazın arkadaşlar yenilgi yok sesimde Hitabetimde kabulleniş de yok tükenmişlik yok ya günlük yaşantımda da böyleyim yani kendi özel yaşantımda kendi hani ailesel yaşantım ve şey ya şey yok arkadaşlar yani e, mutsuzluk umutsuzluk yani bir şeyler sorun etme yok bunlar ya umursamazlık falan değil. Bir yerde ciddi de olacaksın, bir yerde e, kendine zehir de etmeyeceksin bir şeyi. Çevrene saygı duyacaksın, ailenden e, güzel geçineceksin. Yani Denizli demiş, evet deniz tokatlayıp geçti de denizliyiz Epey Denizli var ya, maşallah. <gülüyor> Vallahi helal olsun, her yerden var ya, gurur duyuyorum ya. Kırıkkale, Konya, Sayın Gödelik, Sayın Çakır, İzmir'den var. İzmir'den o, Ardo Beyazıt Of süper ya Allah İnşallah gelmekte Sivas süper İlk kez dinleyen arkadaşlarımı da Selam ediyorum Hoş geldinler diliyorum Cumhuriyeti'den diyor <gülüyor> Ya alemsiniz ha İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Arkadaşlar her yerdeyiz ya Tüm Türkiye'yiz İnşallah arkadaşlar 50 bin 100 bin kişiyle canlı yayına var mısınız 50 bin kişiyle 100 bin kişiyle canlı yerine var mısınız? Diyarbakır'dan var. Artvin'den var. Süper ya. Dörtteyle ilgili yayının başında da demiş. İlleri sayayım. Şırnak'tan Beyazıtlı, Ocak Sayın Düzce'den. Staj mağdurlarıyla ilgili söyleyeceğim birazdan. Ayrılmasın arkadaşlarım. Abdullah günaydın. Arkadaşlar EYT çıkarsa Diyarbakır Karpuz'u ne edeceğim demiş. Ee, İzmir'den, İstanbul'dan evet sevgili kardeşlerim. Yağmur gibisiniz. Maşallah maşallah. Urfa'dan ölümüne varız diyor. Allah razı olsun sizden. Sizin gibi güçlü bir sizin gibi güçlü bir topluluk sizin gibi hakkını arayan insanlar kendisini ona buna esaret etmeyen ailesi için yaşayan kurumlu faydalı olmak isteyen kimsenin maşası olmaktan gurur duymayan sadece kendi amaçları kendine vatana millete faydalı olup çevresine faydalı olmak isteyen asil insanlara sesleniyorum. Yoksa benim maşalarla kendini kullandıran zavallılarla ilgim yok evet burada yiğit insanlar var burada yürekli insanlar var gerçekten yani sizi ben daha da azimleniyorum daha da azimleniyorum usanmıyorum soruyorum soruşturuyorum gerekse görüşüyorum de ve siyasilerle bu konuyu değerlendiriyoruz ama danışmanlar şu anda geçen gün dediler izliyoruz Mecliste de birkaç yerde böyle telefonumuz açılıp kulislerde dinletiliyormuşuz. Ya ne kadar mutlu oldum yani bunu anlatamam. Meclis kürsüsü nasip olmadı ama mecliste vekillere seslenmek nasip oldu arkadaşlar. Sizlerin hakkı için nerede olursa olsun seslenmeye devam edeceğim. Başınız hiçbir zaman eğik olmasın. Hiçbir zaman. Zengin zengizse sizin sayenizde. Biraz duygulandık gerçekten. Bu kadar kardeşimizin sorunları, düşünceleri. Yani evet. Hepsine dinleteceğim merak etmeyin. 600 vekil demiş kardeşim. Şöyle duygulanıyorum ya. Hepinizin bu hakkı konusunda bir çabayı gördüğünüz zaman o işten yapınız, o çabanız. Dört değerli, EYT'lerin EYT o zamlı da alacaksınız 4 değerler inşallah. TD'lerinize de bir sıkıntı yaşanmayacak. Şimdi bazıları umutsuzluk pompalıyor. Bura Türkiye ya. Türkiye kim yıkmış şimdiye kadar? Türkiye şimdiye kadar kim yıkmış? Neymiş? Seçim hükümetiymiş. Seçim ekonomisi uygulanmış da sonradan zamlar yağacakmış. Arkadaşım, milletin içini karartmayın. Millet seçim hükümeti seçim seçim şeyi çıkarmış. Seçim ekonomisi çıkarmış. Abi hepsi faydalansın ya. 10 tane iş adamına 10 tane kobiye harcamalarını, israflarını kapatması için milyonlarca dolar veriliyor. Şurada insana yapılan yatırımda en ufak böyle bir ödemede dünya o erek mi vermiyorum? ya yazık yazık. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Şu insanları yaşat ki Türkiye müreffehleşsin. Sevgili arkadaşlar kendinizi asla küçümsemeyin. Sizler kurumda her bir kurumun departmandaki işleyişin dönmesinde ve işlemesinde büyük katkıya büyük öneme haitsiniz. Sizler olmazsa doktor orada hasta muayene edemez Sizler olmazsa orada belediye fenişleri müdürü gidip kurdele kesemez, başkanı kesemez. Sizler olmazsanız vatandaş sokakta yürüyemez. Sizler olmazsanız arkadaşlar insanlar bir yerden bir yere vasıta ile gidemez. Acil hastalarımız hastaneye ulaştırılamaz. Emekliliğe yakışan toplulukla alakalı da sevgili arkadaşlarım iyi ki varsınız. Neden? Toplumdaki bazı konulardaki duyarlılığı ateşlediniz. Hak aramayı bazı birimlere de öğrettiniz. O yüzden sizlerin maaş alması demek, var olan yeteneklerinizi yeniden ekonomide, ticarette ve günlük hayatta kullanırken kafanız rahatladığı için devlete, millete yüzde bin daha katkıda bulunacaksınız demektir. Size verilecek bin lirayla bu devlete hiçbir şey olmaz. Nasıl iş adamlarına, nasıl bilmem nelere, ne teşvik kredilere güçlensin etsin. Ben de diyorum ki vatandaş bir şey alım gücüne sahip olsun ki işletme var olsun. Var olsun ki eğitimi iyice alsın. Sevgili arkadaşlarım, her yerden güzel yayınlar dinliyorsunuz. Allah razı olsun. Sizlerin iyi olması, güçlü olması benim en büyük dileğim ve EYT ile alakalı özellikle Hiçbir zaman bakın şuradan şunu söylüyorum. Hayat bana şunu öğretti. Hiçbir zaman Rabbinden başkasına boyun eğmeyeceksin ve Rabbinden isteyeceksin. Biz Rabbimizden istiyoruz. Ve Rabbimizden öyle bir güçlü bir şekilde bunu istiyoruz ki böyle güzel sesleniyoruz. Sorular okumuyorsun demiş. Hemen şey yapalım sorulara tekrar geçelim. Ülkede ilk kez bu kadar soylu hak arama gördüm. Çok teşekkürler Sayın Kapacak. Allah razı olsun. Hiçbir zaman arkadaşlar bunu unutmayın. Kimsenin maşası, kimsenin kulpu değiliz. Kimsenin emireli de değiliz. Biz vatandaşın emrindeyiz. Evet arkadaşlar. İnşallah Sayın Kasım, sendikadan hepsine intibak. Şöyle Sayın Atalas, intibakla ilgili yayın yapmıştım ama emekli arkadaşlarım birçoğu duymadı. İntibak yasası şöyle. 1200'lük maaş arkadaşlar 1700 yapacak yasa demek. 1300'lü 1800 yapacak yasa demek arkadaşlar. Diğer bilmeyenlere sesleniyorum. Bununla ilgili çalışma güncel yok. Bunu da potaya sokabiliriz. Ama EYT'ler şu anda yanlış anlarlar. O yüzden EYT çıkmadan buna yoğunlaşamıyorum. Anladınız mı? Çünkü EYT'li diyecek ki şu kadar milyon 7 milyon 8 milyon emekliye 400 lira 500 lira arttırıldı. Biz bir milyonuz, bir buçuk milyonuz, bize niye bir bin lira çok görüldü. O zaman EYT'liye ben ne derim? Yani EYT'liye ne derim ben? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, şu anda sizden hakkı için, sizden hukuku için kim ne balta olmaya, ne set olmaya çalışıyorsa da hukuki alanda gereken hesabı sorarız. Kimler bir şey yapıyorsa anında onu buluruz. Her türlü yaptırımı yaptırmak için hukuki alanda haklarımızı ararız. Öyle ben Arkadaşlarımın hakkını yedim. Şu şekilde şunu yaptım. Kar olmaz. Ülkemizde güçlü bir emniyet birimi var. Bir siber birimi var. Son kez uyarıyorum. Arkadaşlarımıza balta olmayın. Yoksa ulaşmam bir mail kadar yakındır. Evet sevgili arkadaşlar. Çok teşekkür ederim Sayın Altın Yıldız. Hepiniz çok iyisiniz. Hepinizden arkadaşlarınıza, samimi arkadaşlarınıza yayınımı yollamanızı istiyorum. Evet Sayın Atalas lütfen. Tamam doğru diyorsunuz. İntibaya yoğunlaşmamı istiyorsunuz. İşte prim ve güne bakmak lazım Sayın Oylu. Sunduğunuz proje neyi kapsıyor? Detaylandırır mısın? Sayın Akarsu şöyle. Videonun başında bunu ben zaten söyledim. Bir önceki videoda da var Sayın Akarsu. İnşallah daha geniş bir şekilde değineceğim. Yarın zaten 8.30'da yayınım olacak. Gmail adresini versene demiş Sayın Kandak. Gmail adresimi yazacağım birazdan. 4D'leri anlattım zaten. Zamla alakalı arkadaşlar. 500 yapalım like arkadaşlar. 476 ve her birinizden lütfen şey yapalım. Lütfen arkadaşlar her birinizden 500 laika ulaşmak için çok az kaldı. Arkadaşlarımızı da yollayalım. Bütün EYT'lerden 4D'lerden bekliyorum. Haydi arkadaşlarım. Şöyle yaş düşmesi, doğum eğitim ve askerlik durumu ile alakalı da komisyon karar verir. EYT'ye ilgili sadece cumhurbaşkanı onay çıktı mı ne olur iş komisyona gelir. Komisyonun bu ayrıntılar STK'larla ve bakanlıkta görüşülerek netleştirilir. Evet arkadaşlar EYT'nin geçiyor yok sıfır gider her ay para çıkacak devletten yapmazlar. Ya Sayın Cemal Bey bakın her ay çıkacak diyorsun da Piyasaya gidecek ya paranız. Bu da döngüyü oluşturacak ya. 2,5-3 yılda sizin maliye çıkıyor. Cemal Bey bunu bakın siz yastık altı mı yapacaksınız parayı? Piyasaya şey yapacaksınız. Canlı görüntülü de yaparız inşallah arkadaşlar. Çok yakın zamanda yapmayı düşünüyorum. Canlı görüntülü aynı haber kanalı gibi. Arkadaşlar 500 like'a çok az kaldı. Hepinizden bekliyorum. Müjgan Yılmaz belediyelerden anlattım. Videonun başını duyun. Buradan şöyle bir işte bulacağım daha çok büyük bir canlı yayın kitlesine ulaşmamız açısından arkadaşlar hem abone oluyorsunuz abone olmayanlar abone oluyorsunuz ve bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar dört deride dört de istiyor Tabii ki ona da bir değineceğim arkadaşlar hem abone oluyorsunuz hem like atıyorsunuz videoma bir de arkadaşlar tavuk döner <gülüyor> ya zengin kardeşim sizlerin EYT abartın evet 2020 şu anda gözüken her şey değişecek. Evet Sayın Keskin. EYT memurları kapsamayacak diye ben okudum doğru mu acaba? Hayır hayır net bir şey yok. Nesin Hanım net bir şey yok hemen şey yapmayın bu konuda. Hayır 120 120 ile alakalı çok güzel bir çalışma var. İnşallah baltolan olmaz. Arkadaşlar 500 like olmaya 9 like kaldı. Bir de e, arkadaşlarımıza ulaştırabilir misiniz? E, onları da ulaştırırsanız sevinirim. İnşallah Sayın Kuk. Yani iletişim her zaman iyidir. çözümü çözümünde iyidir. Hepinizden şunu istiyorum arkadaşlar. Lütfen like tuşuna basarsanız ve bu konuda arkadaşlarınıza bu yayını ulaştırabilir misiniz? Whatsapp'tan vesaire, sosyal medya adresinden kopyalayarak. Lütfen arkadaşlar 43 yaşında onunla ilgili komisyon gerçekten karar verir. Yeter ki o komisyon kurulsun. ve 43 yaşı bile zorlanabileceğini düşünüyorum. Bedeli de gördünüz 10 bin liraya bedellilik yaptılar ya 15 bin lira mı 10 bin lira mı ne Sudan ucuz ya. Adamlar 18 ay orada e, bulunuyorlar bin lira bile ayrı kalsada bizim zamanımız mesela 18 ay 18 bin lira yapıyordu. Yani düşünsen bin lira e, çalışsa bir yerde hiç kötü bir yerde çalışsa yani, 18 bin lira yani. Ödedikleri para 10 15 bin lira. Toplu sözleşme 2000 gözükü çok şey değişecek. Hakemiyeti kararı değişecek. Hepsi değişecek. Ben ne dedim yazın %4 bu işi götürmez. Yaklaşık 10 tane yayın yaptım. Arkadaşlar 500 like olmaya 4 like'ımız kaldı. Evet sevgili arkadaşlar. Hepinizden bekliyorum. Milliyetin tüm sorunları sessizsiniz. Tabii ki Fikret Bey gurur duyuyorum. EYT Denizli'den olsun. İnşallah Denizli kardeşim. Deniz'den sesleniyoruz zaten. Evet, evet, evet, kesinlikle Sayın Atalas. Sayın Tatay, iyi de tam olarak nedir, nasıl olacak? Onunla ilgili yayınlarım da var. İnşallah yarın daha geniş bir şekilde EYT'deki bu planımı açıklamaya çalışacağım. Yani bu plan kabul edilecek bir plan. Belediye ikramiyeleri, tehdiyelerin insanda ulaşma şansı var. Belediyeler asla şirketle beraber çalışmak istemiyor. Bir koltukta iki şey olmaz. Evet 500 dayık olduk bravo. Bravo EYT Tokat demiş. Şemşerimize selamlar. Şu anda denizdeyim hemşerim. Evet Yıldırım sizin ulaşabilirim. E Mail ile ulaşabilirsiniz Halil Bey. Zamla e bu ay mı alacağız? Tabii ki. E kitler bilgi üretmen teşekkürler. Bedeli EYT 10 TL deniyor doğru mu? Günlük 10 TL. Bakalım Durmuş Bey çeşitli çeşitli şeyler var. Bütün bedeli EYT yayınlarının şu anda çıkma nedeniyleyim. Çok da memnunum. İnşallah Vural Bey ne zaman Denizli'ye beklerim. Evet Sayın Akbulut Artvin'e selamlar Artvin'e. Evet yazacağım. EYT'den bıktık dörtlerinden bahsetmiş. Teşekkürler Sayın Kubuk. Seçimlere gireriz arkadaşlar. Sorunlarınızı çözecek siyasete atılırız ya. Siyaseti de şakla, şey için değil. Selfie çekilip selfie çekilip bitir da Sayın Vekillerim. Selfie çekilin tabii. Kendinize bir gün selfie günü de verin. Ama istiyorum ki Sayın Vekillerim. Şu milletin sorunu için her bir kübeden bir ses duyalım. Bir gün 4D'li için konuşun. Bir gün EYT'li için konuşun. Yasak mı ya? Her gün bir konuyu konuşun. ile muhalefetiyle ayrım yok. Bu insanları konuşun. Sizi bunlar seçti. Daha ne için uğraşacaksınız? İstemiyoruz serfilerinizi, merifilerinizi. Biz icraat istiyoruz. Evet arkadaşlar. Burada canla başla kanun teklifi veren, bizler için uğraşan, çok değerli vekillerimizle selam ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Allah daha çok başarılı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Bizim sözümüz bu konuda duyarlı kardeşlerimizin sesine kulak tıkayanlara. Evet. Dört değerli kardeşlerimiz için şöyle bir hatırlatmayı tekrardan yapıyorum. Dört değerli kardeşlerimizin zam alması için, 2020 TL üstünde alanların yüzde dörde mahkum olmaması için, Çalışma Bakanlığı maliyede bir komisyon kuruldu. Bu komisyon başta 2020 TL altında alan 4 TL sürekli işçilerin durumunu 2020 TL'ye endeksini, bunun yanında büyük bir rahatsızlık oluşturan 2020 TL üstündekilerin enflasyon altında ezilmemesini ortak bir sonuca bağlamak için komisyon kurdular. Seçimin yakın olması, birçok çılgın projenin açıklanmaya başlanması, bu konuda 4 TL işçileri bu komisyondan güzel haberlerin beklentisini çoğaltmaktadır. Çok teşekkürler arkadaşlar. Zaten diziler şeydeymiş, krizdeymiş iyi oldu. Burada diziler gidince biz daha çok kullanıcı olarak izlenmeye başladık. Evet arkadaşlar. Tüm dört değeri arkadaşlar, tüm yaşa takılanlar, tüm öğretmenler, tüm işçiler, emekliler hepiniz burada olun. Her zaman sorunlarınıza karşı yanınızdayız. Eğer çok acil bir sorun olduğu zaman direkt arıyoruz. Kurumla görüşüyoruz. Sorunlarınıza anlık çözümler sunuyoruz. Değerli kardeşlerim. Bu konuda emin olabilirsiniz. Aynen. Özel banka çalışanları diye ayrım yok. Tabii ki bir rahim bey. Tabii ki sandık kartınız var. Her birinizin bir müeyde kartı var arkadaşlar. Tabii ki bunların başına seçim gelmekte. Siz haklarınızı isteyeceksiniz. Evet. Tam Yıldırım yazıyorum. Sayın Mandar Of Of demiş. Evet Sayın Halil Bey neydi durumunuz? Ne iletecektiniz? Genel madde konuyu yazın özele girmeden. iki yıldır işsizim demiş. Aynen üzücü. Aynen aynen aynen. aynen. Yani bu EYT'lilerin özellikle e, Türkiye'de e, 18 ila 30 yaş arası e, özel sektörler bu yaşa odaklandılar. Maalesef büyük şehirlerde özellikle EYT yaşındaki insanlara iş almaları çok zor. İş bulmaları diğerlerine oranla %90 daha zor. Sorun da zaten burada kaynaklanmakta. Erhan abiye iş bul demiş. Kim bu Erhan Bey? Evet. iki yıldır işsizim demiş. Çabalarız arkadaşım. Araştırırız. Varsa bir yer söyleriz. Başvur deriz. Şöyle e, Dört değerlerle alakalı bakanlık zaten bir açıklama yapacak. Seçimlerde alakalı hem sözleşme metni hem de belli konularda belli bir düzenlemeler yapılacak. Evet arkadaşlar. Haklar yiyiliyor. Erenköy Hastanesi. İnşallah Erenköy Hastanesi'ni de ararız. Ee, arkadaşım. Hiç merak etmeyin. Kısa buldukça not alırız. Ben yorumlara bakıyorum zaten. İşte onu diyorum. Tam koş. Komisyonda bu da konuşuluyor. İnşallah hayırlı haberler gelsin. Arkadaşlar yayınımızı sizden şık yayını kapatacağım. Hepinizden isteğim şu. Mersin'den de arkadaşımıza selam ederiz. Hepinizden isteğim şu. Arkadaşlarınıza lütfen bu yayını ulaştırın. En azından bir arkadaşınıza ulaştırın. Lütfen. İkinci olarak da like tuşuna basmayan, beğeni tuşuna basmayan arkadaşlarımız varsa beğeni tuşuna bassınlar. Yarın saat sekiz buçukta yapalım mı arkadaşlar? Gene aynı. 9'dan başlasın. Buraya bir yazın. Öyle kapatayım yayını. Çok teşekkürler sevgili arkadaşlarım. İnşallah arkadaşlarımızın birçoğu da bizi bulsun, bizi duysun ki benim hedefim 50.000 bin, bin kişiyle burada miting havasında bir canlı yayın yapmak. Ya bu da benim düşüncem. 9 mu uygun arkadaşlar? Ben de öyle düşünüyorum. 9. Evet, evet. Sekiz buçuk biraz erken oluyor gibi. Tamam. 9 yoğunlukta. Ya şöyle, sekiz buçukta hala çaydan televizyon başına kalkamayanlar oluyor. Dokuz yapalım, dokuz. Daha böyle bir modda oluyor insanlar. Biraz yemeğin ağırlığı gitsin, değil mi? Yemek yemen ağırlığı on bir demiş, sayın kocuk. On bir <gülüyor> de herkes, bak yarısı uykuda olur onların. Evet, bayanlara şey yapalım mı? Hanımefendiler, dokuz daha diyen çok arkadaşlar. Şimdi çocuklarını belki uyutuyorlar, öyle ancak geliyorlar. Onları da düşünelim. Bayan kardeşlerimize şimdi <gülüyor> 9 erken o kaç diyelim sayın, sayın Kocakaya çocuklardan dolayı hanımefendiler han biraz daha geç istiyor. Evet Sayın Kökçü o konuyla değineceğim. Evet arkadaşlar 9'da karar kıldık tamam ben 9 yazacağım <gülüyor> 05 Neredesiniz Oktay Bey? Doğudasınız neredesiniz? Kapacak. Hangi bir ay e, şey ülke dessin. Yurtdışından bile bizi, bizi izleyen var arkadaşlar. O Tekirdağ selam. Tekirdağ nasıl? Merkezde misin? O Hindistan. Hangi eyalet? Sen kapacak. Dizileri izliyoruz çok güzel diziler. Ama bu arakiler beğenmedim bir ara. Yarın denizleyim demiş. geldin kardeşim. Evet. Evet Leyla Hanım. Ee, zamla alakalı her şeyden faydalanacaksınız. Tamil. Tamilden. Vallahi iyi inşallah. Bir gün nasip olur oralara gelmek. Gebze'ye de bekliyoruz demiş Sayın Çakmak. İnşallah Allah hasp ederse. 33 hep 10 demiş çok çok güzel arkadaşlar genelde 9 dediler tamam mı arkadaşlar öyle yapalım mı dediyorsunuz 9 da yapıyoruz tamam mı? arkadaşlar yayınları paylaşmanızı istiyorum İnşallah her biriniz bir arkadaşımızla paylaşın ne kadar paylaşım o kadar güçlenme hepinize selam ediyorum. İnşallah 50 bin 60 bin kişilik ve mecliste de bizi dinlenen güçlü yayınlara ulaşmak dileğiyle. Sorularınızda direkt meclistekiler de duyacak. Bu çok güzel bir şey. Meclisteki sayın vekillerimiz de duyacak. hepiniz arkadaşlar yarın oradayım misafir kabul ediyor musunuz? Tabii ki her zaman başımız üstüne sayın birden. Evet arkadaşlar EYT yayını ayrı, ayrı yaparsanız genelde tüm halka sesleniyorum böyle daha güzel hepinize şey yapıyorum cevap veriyorum daha iyi oluyor gerçekten daha da ayrı ayrı böyle şöyle yapalım yarısında öyle yapalım yarısında öyle yapalım öyle olur bütün EYT'lere selam veriyorum bütün dört değerlere bütün kardeşlerimize selam ediyorum arkadaşlar hepinize saygılarımı sunuyorum İyi yoldayız bütün medyada şu anda bu bedeli e konuşuluyor çok güzel gelişmeler var çok sağlıklı gelişmeler var. Bu konuda çok mutluyuz. Umut, umut varız. Tamam arkadaşlar. Yani bitik gibi 50-60 bin kişilik güzel yayınlar tamam mı arkadaşlar sağlayacağız. Sayın Altın Yıldız ne yazmıştınız? Sayın Oylu işte tam yayını kapatıyordum. Evet sevgili arkadaşlar. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Soruları hem beyle veya yorumlar atarsanız sevinirim. Çok yoğun bir mesaj trafiği vardı arkadaşlar. Lütfen kusura bakmayın. Şeye bekliyorum yorumlarınızı, yorum veriye yorum veriye bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Sevgili arkadaşlar. Haydi kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepiniz hepiniz bu güzel davada, bu güzel yolda, umutlu olduğumuz yolda çok büyük bir güçsünüz. Ve her zaman da bu gücünüzle bu sürece büyük katkı sağlıyorsunuz. Bütün arkadaşlarınıza bu yayınızı paylaşmanızı istiyorum. Lütfen sevgili arkadaşlarım. Çok güçlü bir şekilde, çok güçlü bir şekilde de yazacağım arkadaşlar. İnşallah sayın kapacak. Çok teşekkürler. Erdal Bey yayını birazdan video olacak unutmayın. Videoma da like atmayı unutan arkadaşlarımızın like atmalarını bekliyorum. Belediye konusuna değindik. Emeklilikte yaşına takılanlar konusuna değindik. Çok can alıcı konulara değindik. Bir saati aşan yayın yaptım. Yorgun değilim. Ama tabii ki başka e, işlerimiz de var. Bu konuda inşallah yarınki yayınımda çok daha faydalı. Çok daha etkin ve güzel bilgilerle karşınızda olmak istiyorum. Bedeliyle ilgili fizik egzersizleri yapacağız. Bedeli kaç yıl olabilir şeklinde sizlere soru soracağım. En azından teklifte böyle bir yoğun isteğiniz de görürsün. Şehir Belediye Boğaziçi'ye aşırı cevap alamıyorum. Sayın Güzey anlayamadım sorunuz neydi? Çok teşekkür ediyorum Sayın hocak. Çok yapıcısınız, samimiyetimizi gördünüz. Çok sağ olun. Sayın Çetin hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ederim. Hepimiz bir aileyiz. Çok sağ olun. Allah sizden razı olsun Sayın Hocak. Arkadaşlar hepinizi kendinize çok iyi bakın. İnşallah görüşmek üzere. Yepyeni yayınlarda ve evet yepyeni yayınlarda ve güzel haberleri duyurmak üzere çok güzel bir gece diliyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum. Yarın saat 9'da 21.00'da buluşmak dileğiyle hepinizi selamlıyorum. Videoma like ve abone olmayanlar da abone olabilirler. Atarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Ben mail adresimi yazıyorum. Evet mail adresimi yazdım. Bir arkadaşımız sorusu varmış Soru sor sorabilirler. Biz de onlara dönüş yaparız. Hepinize tekrardan iyi akşamlar.